Çok... Bir insanı katleden, tüm insanı katleden biliyorsunuz ama, bir insanı da kurtaran, bütün insanları kurtarmış gibi. Biz olaya böyle bakıyoruz. insanı merkeze koyarak insan sağlığının geliştirilmesi, e, karitesi yükseltilmesi ile ilgili çalışmalarımızı herkes biliyor. Yaklaşıklar 20 yıldır e, görevde sığdırım günlere geldik, beni çok çok mutlu ediyoruz. Merkliğinden göz yaşatıcı gelişmelerine sahne oluyoruz. Bu destekleri olan başta Sağlık Bakanlığı, siyasi elektrikleri, valilerimizi, millet davresini göreve geldiğimizde siyasi eğitimi araştırma, devlet hastanesinde yoğunluk mümkünümüz yoktu. 5 yılda da başladı, 10 yılda oldu, 15 yılda oldu. Şu an il genelinde, 130 Ekim, e, hastane özel hastaneler dahil yoğun doğumluk kapasitesimiz var, geçir onu, geçir. Çünkü sihir, takip, çok daha işlere 17 Kasım Dünya Prematüre gününü kutlamak için buradayız, bir farkındalık yaratmak için. E, prematüre çocuğa sahip olmak, aile için, toplum için, devlet için zor bir durum. Aile çocuğu 3-4 ay yoğun bakımda yatacağı için maddi manevi külfetlere giriyor. Hakeza ülkede öyle. Bu zor süreçte hekimler, aile, hemşire ve toplum birbirine destek olup bu süreci açmak için birlikte hareket etmek zorunda. Eğer bu farkındalığı yaratırsak prematüre bebeklerin sorunlarının ve yapılması gerekenlerin farkındalığı oluşursa hem bizim sırtımızdaki yük azalacak hem de ailelerinin sırtındaki yük azalacak ve bu bebeklerimiz daha sağlıklı bir şekilde hayata devam edecekler. Hastanemizde 37 haftadan önce doğan ve prematüre adını alan bebeklerimizi, ayrıca anne karnından bir hastalıkla doğan ya da doğduktan sonra beslenememe, enfeksiyon, sarılık gibi sebeplerle sağlığını kaybeden bebeklerimize yatarak yoğun bakımda hizmet veren bir birimiz. E, bu hizmet e, zor bir hizmet e, yeni doğanların bakımı tedavisi takibi, profesyonel bir ekip istiyor. Siirt ilimize yakışır bir yeni doğan yoğun bakım Ünitesi kurmaya çalışıyoruz. Zaten bir yeni doğan ülkemiz vardı. Biz de e, elimizden gelen e, gayreti sart ederek üzerine bir şeyler koyabilmeye çalışıyoruz. Pediatrist toplum arkadaşlarımız da bu konuda çok gayretli. Hastane yönetimimiz bu konuda bize çok destek ediyorlar. Bebeklerin iyiliği için e, gerekli malzemeler, ilaçlar ve hastaneye alınması gereken donanımları alma konusunda çok gayretliler sağ olsunlar. Biz de e, hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz.